Herkese merhaba. Bu sefer izleyicinin büyük bir çoğunluğunun ya sevmediği ya da beklentilerinin karşılanmamış olduğunu hissettiği Doctor Strange çoklu evrenin çılgınlığında filminin kendimce kritiğini yapmaya çalışacağım. Özellikle yarım bırakıldığını düşündüğüm bazı karakter gelişim noktalarından bahsetmek için bu videoyu yapıyorum. Ama öncelikle belirteyim ben de filmden çok fazla zevk almamış olanlardanım. Gerçi bunda sinema salonundaki kötü deneyimimin de etkisi var ama ondan videonun sonunda bahsedeceğim. İzleyici videolarımda uzun süre tutamıyorum, bari durduğunuz süreci filmden bahsedeyim, kişisel mevzuyu da videonun sonuna kadar duranlarla paylaşırım. Film için Marvel'ın birbirine benzeyen fabrika ürünü filmleri arasında ki şu mimi çok severim, Kingpin Marvel filmi seçiyor burada. İlk defa bir yönetmenin kendi tarzını gösterebildiğini duyuyorum orada burada ama Tycho Y.T. ve James Gunn bence daha fazla kimliklerini yansıtmışlardı kendi filmlerine. Bu filmde tamam Raimi imzasını görebiliyoruz ama yani Raimi de sadece şeytani kitaplar, zombiler, eğilip bükülen vücutlar ve bir iki Dutch Angle kamera açısından ibaret değil herhalde. Biraz Raimi'ye haksızlık ediliyor sanırım. İşin ilginci, Raimi tarzını öyle çok sevmem ben. Yani çok camp bir tarzı vardır. Shlock diyorlar gerçekliği ciddiyetsiz ve gülünç bir hale sokan tarzı diye çevirelim ama farklı bir şey görmek istediğim için keşke tarzını filme daha fazla yansısaydı diyorum. Biraz daha uçuk, biraz daha cesaretli olabilirdi. Tamam bir sürü insan ölüyor filmde ama yani öyle bir hikaye ki bu hiçbir ölümün bir ağırlığı yok. Birazdan bahsedeceğim bunun sebebinden zaten tahmin edersiniz. O yüzden bu katliama varan ölümler bana hiç de öyle cesur bir hamle gibi gelmiyor. Tremaine'in yapılan asıl haksızlık bence şu. Filmi gayet haklı bir şekilde beğenmeyenler suçu biraz fazla şekilde Reymi'ye yüklüyorlar. Oysa ben Reymi'nin yönetmenliğinde bir sorun görmüyorum. Filmle ilgili bütün kötü noktalar ki herkes bahsettiği için ben tekrar etmeyeceğim bu videoda. Bütün o vasat ve vasat altı şeyler hep filmin kağıt üstündeki yazılmış haliyle ilgili şeyler. Sorunlar hep hikayede, hep senaryoda. Ama birinci sınıf bir yönetmenlik görüyorum ben burada. Ki o yüzden hiç kimse de filmi sevmiyor değil. Gayet beğenen, eğlenen bir kalabalık da var. Bunda ben Sam yönetmenliğinin ve senaryodaki bütün hatalarına rağmen arada parılığın yaratıcılığın neden olduğunu düşünüyorum. Yani baştan sona sereder hiçbir şeyin olmadığı bir film değil bu. Örnek şu sahne. Yalnız bu sahneyi Kung Fu Hustle'a benzeten bir tek ben miyim onu da merak ediyorum. Eğer aklına Kung Fu Hustle gelmiş olanınız varsa yazarsanız çok sevinirim. Şimdi Tamam, denebilir ki bir filmi yönetmek sadece oyuncuları yönetmekten, kamerayı doğru yere koymaktan ibaret değildir. Filmin her türlü şeyinden sorumlusundur yönetmen sen. Kabul. Ama ben Rayman'in burada vasat altı ya da hadi tamam kötü diyebileceğimiz bir senaryoya birinci sınıf bir reji ile izlenirlik kattığını, sınıf atlattığını düşünüyorum. Eğer Marvel'ın diğer fabrikasyon ürünlerini ortaya çıkartan o neredeyse stajyer diyebileceğimiz yönetmenlerden biri de getirseydiniz, bu senaryoyla bence çok daha kötü bir şey çıkardı ortaya. Sam Raimi'nin bir felaketi engellediğini düşünüyorum. Ha yine Spiderman 3'teki gibi aslında daha oturaktı, daha başı sonu tutarlı bir film yapıyordu da, stüdyo mu girdi girdi? O yüzden mi bu karman çorman şey ortaya çıktı? Yani yine suç Sam Raimi'den çok stüdyonun mu? Bilmiyorum. Ama yine de Sam Raimi'yi o kadar harcamak istemiyorum. Sonunda benim bu süper kahraman filmlerindeki takıntım başkalarınca da dillendirilmeye başlandı. Bu kahramanların güçlerinin yeterince tanımlanmamış, sınırlarının belirlenmemiş olması ve bu yüzden tehdit algısının neredeyse hiç olmaması. Yani ya aşırı güçlü oluyorlar korkmuyorsun ya da buradaki gibi kuralları belirlenmemiş bir gerçeklik bükme gücüne sahip oluyorlar. O zaman da bize sadece birbirlerine ışık hüzmeleri atıp oradan oraya fırlatmalarını seyretmek kalıyor. Ya yani tehdit algısı yok, o olmayınca da aksiyon hissi yok. Mesela normal dünyada geçen bir hikaye seyretsem, biri bir tehlikeden kaçarken ne yapabileceğini bilirim. Ya yani koşabilir, zıplayabilir, işte iyi kavga edebilir, bir de bir yerlere siper alabilir. Yani budur yani insanın yapabileceği. Bunlardan ibarettir. Bu kurallar içinde farklı kombinasyonlar yapabilir. Ve bu kuralları çiğneyemeyeceğini bildiğim için yani nasıl bu tehlikeden kurtulacak diye beni de aksiyon dahil eder. Ya yani adama silah tutulduğunda merminin onun vücudunu delip geçeceğini bilirim. Kafasına ya da kalbine gelirse öleceğini bilirim ve bu yüzden de heyecanlanırım. Burada hem birbirleriyle hem de canavarlarla kavga ederken sürekli yeni büyüyü uyduruyorlar. Yani ne yapabileceklerini bilmeden seyrediyorsun. Kurallarını bilmediğin bir spor müsabakası seyrediyorum sanki. Ve bilmediğim için de maç bana heyecan vermiyor. Yani seyirciyi sıkmamak için bir de sürekli yeni bir şey uyduruyorlar. Yoksa Strange sadece portal açarak her şeyi yenebilir. Portal aç rakibini uzaya yolla. Portal aç üstüne gelen her neyse her kimse yanardan içine at. Portal aç yarısını da kapat ikiye kes. Ya portal her şeyin çözümü. Otobüsü ikiye kestiği büyü var ya. O büyüyle kavuetti herkesi ikiye ayırabilir. Ya da rakibi de ayna boyutuna hapsetme büyüsü. Burada bir kere kullandı ya onda da işe yaramaz gösterildi. Yani Neden? Çünkü bir hikayenin devam etmesi lazım. Yani bütün sebep bu. Bu büyük kavgası tamam kabul ediyorum seride her şeyler çıkarsa da filmimizde bizde yaratması gereken duyguyu yaratmıyor. Yoksa Strange'in Thanos'la olan kavgasını seyretmek çok güzeldi ve sürekli yeni şeyler yapıyordu orada da. Ama o 2 dakikalık bir sekanstı ve amacı bizde heyecan uyandırmak değildi. O kavga içinde hoş bir şey göstermekti. E sen bunu alıp 2 saate çıkardığın zaman çok kısa bir sürede seyirciyi duyarsızlaştırıyorsun. Ve hikaye açlığı hissettirmeye başlıyorsun. Çünkü bir film sadece görselle kendisini satamaz. Hikaye lazım, karakter lazım ve bu filminde eksikliği eksikliğini hissettiği şey o. Birazdan bu karakter mevzusuna geleceğim. Ama tehditkarlık yok etme konusunda bahsedeceğim diğer bir şey daha var. Marvel'ın bir süre daha suyunu sıkacağına emin olduğumuz yeni oyuncağı. Multiverse. Şimdi. Multiverse kolay bir hikaye anlatmanın yolu olduğu için eleştiriliyor. Çünkü işte daha önce başka filmlerde hatta başka şirketlerde yapılmış her şeyi beraber kullanmanın yolunu açıyor. Nostaljiyle siyirciyi daha kolay tavlayabiliyorlar. Ama... Yani hiç mi çizgi roman okumadınız? Çizgi romanlar sürekli üniversitelerin birbirlerine girdikleri hikayelerle doludur. Bundan daha fazla çizgi roman bir şey düşünemiyorum. Tamam buradaki sinik para kazanma metodunu, ticari iz düşümünü görebiliyorum. Yani saf değilim ama eleştiremiyorum o kadar. Beni sıkan şey başka. Ona geleyim ben. Bu çoklu evren fikri her şeyin ağırlığını yok eden ve önemsizleştiren bir kavram. Çünkü herhangi biri bu evrende ölüyorsa sonsuz sayıda başka evrende yaşıyordur. Kimse için üzülmenin bir manası kalmıyor o zaman. Mesela burada Doctor Strange bir tane evreni yok etmiş. Yani trilyon çarpı trilyon tane canlıyı öldürmüş. Bunu duyduğunuzda herhangi bir şey hissettiniz mi? Yok. Yani kimse de bir şey hissetmedi zaten. Tamam hiç görmedik o ölenleri belki o yüzden desek. Yok o da değil. Çünkü ölümlerini gördüklerimiz de oldu. Red Richards... Kaptan Britannia, Captain Carter bu filmdeki versiyonlarının öldüklerini gördük ve yine umursamadık. Tek evrende tek bir karakter olsa ve onu öldürsen, tamam bak o zaman ağırlığını hissedersin, burada öyle olmuyor. Reed Richards söylüyor, millet oh ne güzel, fantastik dörtlü çekecekler diyor. Yani perdede karakterin ölümünü seyrederken bile bunu diyorsan ben bundan daha belirgin bir şekilde ölümün anlamsızlaşmasını hayal edemiyorum. Tehditkarlığı yok eden şey de bu. Aksiyon sahnesi seyretmenin manası kahraman için endişelenmendir. Ama sonsuz tane aynı kahramandan varsa, yani bir ölse ne olacak? Strange'in ikiye yardığı otobüs, sonsuz tane başka evrende Strange'i ezip geçiyordur. Ve yine sonsuz tane başka evrende Strange ölmeden kurtuluyordur. Biz ölmediği bir tanesini seyrediyoruz. Ay yani çok heyecanlı. Ayrıca... Rüyalarımızın başka evrenlerdeki halimiz olduğu fikri çok yüksek bir iddia. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Çünkü lucid dreaming yapıyorsam eğer yani rüyamdaki halimi kontrol ediyorsam o zaman başka evrendeki halimi ben kontrol ediyorum demektir. Yani ben hiç lucid düş görmeyi yapamam zaten deseniz bile bir önemi yok. Çünkü biraz dikkatinizi isteyeceğim şimdi. Yapabilenler var. Şimdi yapabilenlerin sayısı az olsa bile aslında yapabilenlerin sayısı sonsuz oluyor. Çünkü sonsuz tane paralel evren varsa sonsuzun binde biri de, milyarda biri de, aklınıza gelebilecek her sayıda biri de yine sonsuzdur. Yani dünyada sadece bir kişi lucid dreaming yapabiliyor olsa, multiverse herkesin ve sonsuz sayıda herkesin ve sonsuz sayıda paralel evrende herkesin lucid dreaming yapabildiği sonucuna varır. Kafalar yandı mı? Devam edelim. Sonuç olarak... Şu an beni sonsuz tane başka evrende, sonsuz tane başka versiyonum rüyalarında görüyor demektir. Ve beni kontrol ediyorlar demektir. Benim kontrol edilmediğim bir an yok, benim başkasını kontrol etmediğim bir an yok. O zaman kimse kendi hayatını yaşamıyor, herkes başkalarını yaşıyor demektir. Yani ne kadar saçma şeylere varıyoruz farkındasınız değil mi? Bu çok yüksek iddiaları kanon yapmamaları gerekiyor. Üstüne bir de uçuk ve saçma sapan rüyalarımızı düşünün. Onlar da başka evrenlerde gerçek ve bu filmde bu kabul ediliyor. Yani madem bu kadar uçuk bir fikri kapılmışlar, e bari bu uçuklu filmde görseydik. Tamam mantığın farklı işlediği bir paralel evren yazmak biraz zordur, kabul ediyorum. Ama yani işte bina üstünde çiçek olan, kırmızıda geçilen bir evrene gitmekle de yetinilmeseydi bari. 2 yani dakika çizgi film evreninde geçseydi, stop motion evreni seyleseydik, clay motion evreni seyleseydik... Neyse, paralel evrenin azlığı zaten genel bir şikayet, ben de bahsedip bununla zaman harcamayayım ve asıl anlatmak istediğim şeye geleyim. Videonun thumbnail'inde ''Yarım kalan hikayeler evreni'' ibaresini yer kısıtlaması yüzünden öyle yazdım. Asıl yazmak istediğim şey ''Yarım kalan hikaye karakter artları'' idi. Çünkü bu filmde pek bir karakter işlendiğini hem düşünmüyorum hem de sanki başlanıp sonra yarım bırakıldığından şüpheleniyorum. Neden böyle düşündüğümü açıklamaya çalışayım ama öncesinde kanalda abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle ufaktan bir hatırlatayım kritiğe kaldığım yerden devam edelim. Strange'in ilk filmi son derece belirgin bir şekilde kahramanın yolculuğu formülünün yani gözümüze sokulduğu hikayelerden biriydi. Ama en azından bu sayede işte kendini beğenmiş bir snob'dan yetenekli ve özverili bir kahramana dönüş hikayesi olduğu için karakter arka son derece belirgindi. Bu filmde bu yok. Strange'e yazacak hikaye bulamamışlar sanki. Yani tamam bir hikaye içinde dahil oluyor ama bir karakter hikayesi yok. Okuduğum bir kritikte şey diyor. Multiverse'daki diğer hallerinin yaptıkları yanlışlardan kendisi ne yanlış yapmaması gerektiğini öğreniyor. Yani bu bir karakter hikayesi sayılabilir mi? Hayır. Ama yani evet bundan gidiyorlar. Belki de Benedict Cumberbatch ve Doctor Strange ne kadar karizmatik ve seyredilir olsalar da yani sanırım bir filmi alıp götürebilecek karakter değiller. Yani çünkü karakter gelişimi bitmiş artık. Yani Ne öğreneceğiz ki? Gerçi iyi bir hikaye yazarı elinde yeni şeyler çıkabilir tabii ki. Çünkü Captain America'da ilk filmden sonra bir daha yazılmamalıydı. Ama yazıldı ve iyi de oldu. Bence hala Winter Soldier en iyi Marvel filmi diyebilirim. Ben Civil War'u da beğenirim. Yani gayet karakter draması ve karakter gelişimi de ekleyebilmişlerdi o filmlere. Peki burada niye yok? Şimdi gelelim şu yarım bırakıldığını düşündüğüm karakter arkına. Biraz uzun anlatacağım. Umarım sabrınızı zorlamam. Filmin başında ilk filmden hatırladığımız Michael Stuhlbarg'ın oynadığı doktor karakteri bizimkine dönüp Thanos'u yenmenin cidden bir yolu mu vardı diye sorduğu an ve Strange'in ona açıkça yalan söyleyip evet dediği an o bir hikayenin temelinin atıldığı andı. Eğer film olan bir saatinde bir dursaydı, projeksiyon bir arıza çıkarsaydı mesela ve beklemek zorunda kalsaydık o bir saatte şunu düşündürdük. Demek ki filmde Thanos'u yenmenin tek bir yolu olmadığını öğreneceğiz. Çünkü bunun temeli atıldı ve Strange'in neden o diğer yolu seçmediğini açıklayacaklar. Filmin devamında başka bir evrende o diğer yolun ne olduğunu da öğrendik. Ee, Strange'in oldu kullanarak Thanos'u yenme ihtimali de varmış ve o evrende o gerçekleşmiş. Burada bir ara not girelim. Thanos'un o evrende nasıl yenildiğini Strange e anlattıkları zaman Strange bunu ilk defa duyuyor gibi davranıyor. Yani ikinci bir yol olduğunu bilmiyor. Bence filmin başıyla bir çelişkiye düşülüyor burada. Hatta Infinity War'da da çelişkiye düşülüyor. Çünkü o 14 milyon tane seçenekte bunu görmemiş olması gerekiyor. Neyse, sanki filmi burada ikinci bir yazmaya başlamış gibi duruyor. Sonra açacağım bunu, biz Strange'in bu yolu bildiği temelinden devam edelim. O zaman bir sürü soru ortaya çıkıyor. Madem biliyordu, neden bizim evrende bu yolu tercih etmedi? Şundan olabilir, Dark Old'u kullanması kendisinin ölümüyle sonuçlanıyor. O diğer evrende gördüğünüz üzere. Ben öleceğime Tony Stark ölsün demiş olabilir. 2. Dark Old'u kullanırsa bir evrenin tamamını yok etmiş olacak. Ki yine ufak bir ara not gelelim. Eğer bir tane Strange bir tane evren yok etmişse demek ki sonsuz tane Strange sonsuz tane evren yok etmiştir. Multiverse kavramıyla ölümün ne kadar anlamsızlaştığını yani bir daha değinmeden edemedim kusura bakmayın. Konuya geri dönüyorum. Strange iki olasılığı tartmıştır ve bir evrenin tamamını yok edeceğimi mi? Sadece bir insan ölsün Tony ölsün demiş de olabilir. Tramvay problemindeki gibi yani trilyonlarca canlı yerine bir kişi ölsün. Ve bütün canlıların yarısı da 5 işte senelik geçici bir ölüm yaşasınlar daha iyi. Böyle demiş de olabilir. Üçüncü ve en önemli soruya geliyoruz şimdi. Ben niye bu soruları soruyorum? Yani neden film bana bu soruların cevaplarını vermiyor? Neden başta bu hikayenin temelini atıp devamını getirmiyor? Acaba film Strange'in bu seçeneği seçip yaşadığı pişmanlığı ağırlığı mı bize gösterecekti? Filmdeki karakter arkı bu seçenekle barışması üstüne mi şekillenecekti? Bilmiyorum. Burada benim tahminim şu, tamamen spekülasyon yapıyorum tabii ki. Acaba bu hikayeyi bu şekilde devam ederlerse, Strange'i Tony'nin ölümünün birinci elden sorumlusu yaptıkları için hikayenin çok mu karanlık yerlere gittiğini düşündüler? O yüzden mi değiştirdiler? Stüdyo müdahalesi olabilir mi? Değiştirin demiş olabilirler mi? Ya O zaman Strange yeni bir karakter arka olarak Christine'e duyduğu aşkın üstesinden gelmesini mi yazdılar o zaman? Yani eğer öyleyse yazamadılardı zaten. Çünkü filmin başında da Christina aşıktı, sonunda da aşık. Ya bir şey değişmedi. Üstelik değişse ne olur? Ya Ben artık sana duyduğum aşkı kafada bitirebildim dese ne olacak? Ya tamam karakteri büyüdü gelişti mi diyeceğiz? Yo. Ayrıca bir de canımı en fazla sıkan şey de şu. Birincisi bundan kimse bahsetmiyor. Yani stüdyo... ''Ya bu hikaye devam nasıl nasılsa kimse fark etmez bir şey demez mi?'' dediler ve haklı mı çıktılar. Yani istemiyorum bu, bu, bu haklı çıkmalarını. Ayrıca şu an benim dediğime bile itiraz gelebilir. Yo gayet de devam ettirdiler işte. Diğer yolu gördük diğer evrende.'' diyebilir insanlar. Yani ''İlla bu evrende de görmek zorunda değildik.'' diye karşı gelinebilir. Ama kabul etmiyorum. Bu hikayenin bu evrende de temeli atılmıştı ve asıl önemlisi... Bu diğer seçeneğin Strange'in karakteri üstündeki etkisi bu filmdeki hikayesi olacaktı. Ya da olmalıydı. Yani herkes reshootlardan bahsediyor ki reshoot olmayan film yok artık zaten. Yani ben çoğu zaman aşırı bir ton farkı yoksa neyin reshoot olduğunu anlamıyorum. Ama eğer burada hikayeyi değiştiren bir reshoottan bahsediliyorsa ya da senaryoda yeni bir rewrite'dan bahsediliyorsa yani kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum. Daha fazla uzatmayayım, ben de bir kritik rewrite yapayım. Çünkü şu an 5. sayfadayım ama 5 sayfa daha eskiz notlarım var. 10 sayfalık kritik dinletebilecek kadar izleyiciyi tutamıyorum. Yani umarım ileride başarırım. Şu filmden istediğim kadar zevk almama sebeplerimde filmin eksikliklerinin üstüne bir de kişisel olarak şey vardı. Arkamda neredeyse kesintisiz bir şekilde poşet karıştıran, konuşan, Saygısız, sürüsüne bereket izleyici biraz da sebep oldu keyif ama Çünkü tamam yani vasat altı bir film olsa da en azından seyreder bir şeyler vardı. Ve ben biraz daha zevk alabilirdim. Artık haftalar sonrasında bekleyeceğiz. Evde rahat rahat seyretmeyi bekleyeceğim. Bundan sonra da sinemaya gideceğim zaman hafta içi en erken saatlerde seans seçmem lazım. Zaten kritikleri geç yapıyorum. 3 gün daha geciktireyim sorun değil. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen itirgemeyin. Bütün yorumları okuyorum. Instagram, Twitter ve hatta diğer sizin kanallarıma da bakabilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.